Gibi. Eğitim demişken, eğitimlerden biraz bahseder misin, psikoloji eğitim. yani psiko eğitimi? Eğitim, Örneğin yeni bir kariyer, e yeni bir yaşam gibi mi, üçgörü gibi? Hani ben burada tabii, gördüm, tabii, tabii. ne gibi? Şimdi şey yani? mesela, e, siz daha önce burada da gördünüz, bir çocuğun ders çalışma e, alışkanlığı yok. Bu eğitimde bir, çocuk ne yapacak? İki, aile ne yapacak? Üç, öğretmen ne yapacak? dört okul ne yapacak? Akranını, e, akranları neler yapacak? Bu çocuğu nasıl yardım edecek? Öğretiyoruz. Yani kişiye en güzeli de öğrendiği öğretiyoruz. Evet. Diyelim ki bunlar çiftler. Onlara iletişim tekniklerini öğretiyoruz. Diyelim ki burası bir kurum, kuruma Birbirleriyle sağlıklı iletişim kurma tekniklerini öğretiyoruz. Sağlıklı bir şekilde bir tersaneye mesela öfke kontrol eğitimlerini verdim. İki yıldır hiç soruyor. yok.